Bizden x sayısını bulmamız isteniyor ve bu köklü ifadeli denklem verilmiş. 1 eşittir pozitif kök x bölü 3 eksi 2. Bunu çözmenin en iyi yolu köklü ifadeyi ayrı tutup iki tarafın da karesini almak. Daha sonra x'i bulabiliriz. Çok kolay bir örnek. Ama genellikle x'i bulmaya çalıştığımızda birden fazla çözüm olur. Sonra hepsini yerine koyup doğruluğunu test edersiniz. Diğer videolarda bazen neden işe yaramayan sonuçlar bulduğumuzu da açıklamıştım. Neyse bunu yapalım şimdi. Çok kolay. İlk yapacağımız eksi 2'den kurtulmak. Eşitliğin iki tarafına da 2 ekleyebiliriz. Evet, 2 ekleyelim iki tarafa da. Sol taraf 1 artı 2, 3 oldu. 2 ve artı 2 birbirini götürür. Elimizde kök x bölü 3 var. Eşitliğin iki tarafını da şimdi 3 ile çarpabiliriz. Tarafları 3 ile çarpalım, evet. 9 eşittir kök x çıkıyor, evet. Eşitliğin iki tarafını da şimdi karesini alalım. Böylece kök işaretinden kurtulacağız. İki tarafını da karesini alırsak 81 eşittir x oluyor. Burada tek bir çözüm var. Deneyelim. Bu işleme uyuup uymadığına bakalım. Sağ tarafı x eşittir 81 olarak hesaplayalım ve sonucun 1 çıktığından emin olalım. 81'in karekökü bu x oluyor bölü 3. 2'de çıkartıyoruz. Peki sonuç ne oluyor? 81'in karekökü, pozitif karekökünü alıyoruz. Sadece pozitif karekökü yani 9'u düşüneceğiz. 9 bölü 3 eksi 2. 9 bölü 3, 3, 3 eksi 2 eşittir 1. x 81'miş köklü ifadenin sonucu bu.